Gevze Belediyesi sunar. Bilişim ve sanayide öncü, Tarih ve turizm kentiyim. Ben Gebzeyim. Nice uygarlığa ev sahipliği yaptım. İstanbul'u fethe gelen, İslam ordularının karargah kurduğu yerim. Kartacalı komutan Anibal'ın anıt mezarıyım. Osmanlı'nın devlet olmasını sağlayan, Parekanon savaşının yapıldığı eski Sarı'm. Çağ açıp çağ kapatan, Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın otağıyım. Ben Gebze'yim. Dünya markalarının üretildiği bilim, teknoloji ve organize sanayi bölgeleriyim. Geleceğe umutla bakan insanların yurt, yuva kurduğu yerim. Yüzlerce sanayi kuruluşuyla bilim, teknoloji, sanayi, turizm, tarih, kültür ve sanatta Türkiye'nin marka şehriyim. Ben Kocaeli'nin en büyük ilçesi Gebze'yim. Kocaeli'nin Gebze ilçesi, bilim, teknoloji, sanayi, tarih, kültür ve turizm merkezi olarak dikkat çeker. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde önemini hep koruyan Gebze, Cumhuriyet döneminde de kültür ve tarihin aynası olmaya devam etmiştir. Tarihi geçmişiyle bizleri etkileyen Gebze, aynı zamanda doğal güzellikler diyarı olarak bizleri büyülemeyi de başarır. Kalesi, camileri, külliyeleri, kervan sarayları, türbeleri yanında tabiat parkları, yaylaları, çeşmeleri, bahçeleri, mahalleleri ve sahilleriyle tarihin dokusunu yüzyıllardır doğayla iç içe barındırmaktadır. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın sahip olduğu güzellikler, tarihi ve mistik kokusuyla açık hava müzesi, Eski Hisar Köyü ve Kalesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi de birçok ziyaretçiyi buraya çekmektedir. Tarihi İpek Yolu kollarının birleştiği kavşak noktası olan Gebze, sanayi, ticaret, teknoloji Tarih, kültür, sanat, turizm ve tarımda marka şehir Gebze, Kocaeli'nin en büyük ilçesidir. 2008 tarihinde yapılan düzenleme ile Gebze bölgesi, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova olarak 4 yeni ilçeye bölünmesi Gebze bölgesinin hızla geliştiğini göstermekte. Gebze, Osmanlı'nın Bizans'a karşı 1329 tarihinde yaptığı Palekanon Savaşı'nın Eskihisar-Darıcı arasında kazanılmasına ev sahipliği yaptı. Gebze, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmesinden sonra 150 akçelik kaza merkezi oldu. Osmanlılar döneminde Kastamonu sancağı ve İstanbul'a bağlı bir ilçeyken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra 1924 yılında Kocaeli iline bağlandı. Gebze'ye belediye teşkilatı Osmanlı döneminde 1907 yılında kuruldu. Bugüne kadar birçok belediye başkanı görev yaptı. Gebze'ye hizmet eden tüm belediye başkanlarını minnet ve şükranla anıyor, ebediyete intikal edenlere rahmet diliyoruz. 1818 yılında İngilizler, 1920 yılında Yunanların işgal ettiği Gebze bölgesi büyük sıkıntılar yaşadı. İşgal yıllarında Yunanlılar, sivil halka büyük mezalim ve katliamlar yaptı. Geçmişte Gebze'ye bağlı nahiye merkezi olan bugünkü Dilovası Ovası, Tavşancıl beldesindeki karargahından Yahya Kaptan Yunan ve İngiliz işgaline karşı büyük mücadele verdi. İngilizlerin baskısıyla İstanbul hükümeti tarafından 9 Ocak 1920'de şehit edilen Yahya Kaptan'ın hayatı Yeşilçam tarafından Bir Millet Uyanıyor adıyla sinema filmi haline getirildi. Yahya Kaptan'ın anıt mezarı Tavşancıl'da bulunmakta. Atatürk Nutuk kitabında Yahya Kaptan'a geniş yer vermekte. Gebze, düşman işgalinden 22 Ekim 1922 yılında Nurettin Paşa komutasındaki birlik tarafından kurtarıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından 11 gün önce 18 Ekim 1923'te Gebze'ye geldi. Tarih boyu bu güzel vatan uğruna canları ve kanlarını veren aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Gebze'nin kalbi Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde atar. Külliye, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa'nın emriyle, 16. yüzyılda mimar Sinan'a yaptırılmış, yüzlerce yıllık geçmişi olan bu eşsiz eser yıkılıp yok olmaktan, tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı, gazeteci Refi Cevdet Ulunay'ın girişimi, merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in özel ilgisiyle, yüksek mimar Cahide Tamer başkanlığındaki teknik heyet tarafından 1960 yılında tamir edilerek kurtuldu. Külliye 1996 yılında deprem şehidi milletvekili Alaattin Kurt'un girişimiyle restorasyon gördü. Devletimiz Çoban Mustafa Paşa Külliyesine sahip çıkıp korudu. Türk süsleme sanatının tüm özelliklerine sahip bu tarihi şehir minyatürü, cami, medrese, kervansaray, paşa odaları, hankah, bimarhane, han, hamam, imarethane, kütüphane, su kuyusu, Şadırvan ve türbe gibi her biri eşsiz yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Gebze tam bir vakıf şehridir. Sultan Orhan Gazi'den günümüze çok sayıda vakıf kurulmuştur vakıf eserlerinin Gebze'nin kentleşmesinde çok önemli katkısı olmuştur. İşte o vakıf eserlerinden bazıları. Tarihi çifte hamamlar, diğer bir adıyla Çoban Mustafa Paşa Hamamı ve İbrahim Paşa Çeşmesi vakıf eserleri, asırlardan beri insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Hamam, 1523 yılında Mimar Sinan'ın kanfası Hüseyin Ağa tarafından inşa edilmiş. Çarşı hamamının karşısında bulunan Vakıf Medeniyeti Abidesi Tarihi Çeşme, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın veziri İbrahim Paşa tarafından 1664 yılında yapılmış. Suyun akışı, yazı çayırındaki tarihi su dolabından terazi Sistemi ile sağlanan çeşmenin kitabesi, vakıf medeniyetinin taşa vurulan mührüdür. Yazı çayırındaki tarihi su dolabının restorasyonu belediye tarafından yapılarak, Vakıf eseri ve müze olarak kültürümüze kazandırıldı. Tarihi su dolabının içerisi su medeniyeti tarihimize ışık tutuyor.. Gebze eskihisar üzerinde uzanan müstesna güzelliğe sahip tabii koylar, Doğal güzellikler ve Gebze'nin temiz sahilleri, insanların nefes alabildiği yer. Gebze'nin güneybatısında yer alan Eskihisar, İstanbul-Ankara karayolu ve hızlı tren istasyonuyla, Gebze-Halkalı-Marmaray bağlantılı bir yerleşim merkezi olarak, eski çağlardan beri İzmit Körfezi'nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutan önemli bir geçit olma özelliğini uzun süre korumuştur. Günümüzde İstanbul Bursa yolunu kısaltan eskisar Topçular feribot seferleri bu şirin sahil kasabası üzerinden sağlanmaktadır. Osman Hamdi Bey Konağı. Geçmişin nazlı yadigarı Eskişehir sahil yolu üzerinde Eski bir şiir gibi duruyor. Bu görkemli konak, Türk müzeciliğinin kurucusu, ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1884 yılında köşk, resimhane, kayıkhane ve müstemilat olarak yaptırılmış. Osman Hamdi Bey, Eskihisar'daki bu konakta uzun yıllar yaşamış ve İstanbul'da vefat edince vasiyeti üzerine Eskihisar'a defnedilmiş. Osman Hamdi'nin Eskihisar'da yaptığı tabloları Türk resim sanatını dünyaya tanıtmakta. Konak 1987 yılında müze olarak halkın ziyaretine açılmış. Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan Konak, kullanılan ahşap işçiliğiyle Türklerin yapı sanatına verdiği önemi göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzede Osman Hamdi'nin birbirinden güzel resimlerini sergilemek ve eski Eskihisar'ı Açık Hava Müzesi yapmak için özel çalışma yapıyor. Dünyaca ünlü Kartacalı kumandan Anibal, Küçük yaşlardan itibaren dünyanın o günkü süper gücü Romalılara karşı mücadele ederek yetiştirilmiş başarılı bir savaşçı. Tunus'un Kartaca kentinde 2100 yıl önce Romalılara karşı yaptığı bir savaşta yenilerek Kartaca'yı terk eder ve Bitinya kralı Prusias'a sığınır. Tarihi kaynaklar, Anibal'ın Gebze civarındaki Eskihisar mevkiinde kendisini acımasızca takip eden Romalıların eline geçeceği sırada intihar ettiğini yazar. Anibal'ın mezarı olarak bilinen bu yerde anıt yapılması, ilk kez 1934 yılında Gebze Eskihisar'a gelen Atatürk tarafından emredilmiş. Bu istek ancak 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, TÜBİTAK sınırları içinde kalan alana Anibal Anıtı yapılarak ziyarete açılmıştı. Burası Hünkar Çayırı, diğer bir adıyla Fatih Sultan Mehmed'in otağı. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapılacağını ilan eder. Rahatsızlığına rağmen Hünkar Çayırı'nda otağını kurar. İşte tam bu esnada burada hayata gözlerini yumar. Hünkar Çayırı'nda Gebze Belediyesi kültürel etkinlikler düzenlemekte, geleneksel yağlı güreş, pehlivanlık müsabakaları organize edilmektedir. Tarihi Hünkar Çeşmesi ve namazgah 16. yüzyıla ait eserlerdir. Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yılı anısına Fatih Anad'ı dikilen Hünkar Çayırı yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Halk buraya gelerek hem dinleniyor hem tarihini hatırlıyor. Ballık Kayalar, Türkiye'nin en çok tanınan tabiat parkları arasında yer almakta. Arıların bal yapmak üzere yuva kurup petek birleştirdiği tavşan yakınlarındaki Ballık Kayalar Vadisi ve kanyonu görülmeye değer. Dinlenmek için ve günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için bu vadiye mutlaka gitmelisiniz. Şelale ve göllerin birbirinden güzel manzaraları buraya gelenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Tabiat Parkı ve doğal sit alanı ilan edilen ve günümüzde dağcıların iniş ve tırmanış çalışmaları yaptıkları Ballıkayalar Vadisi, kamping için çadır kurmaya elverişli düzlüklere, batı ve doğu sırtlarında yürüyüş yapmak için geniş alanlara sahip. Bilim, teknoloji, sanayi, ticaret ve kültür kenti olarak tanınan Gebze'de tarım, ziraat ve hayvan besiciliği de yapılıyor. 700 yıllık tarihi geçmişi olan Gebze köyleriyle son yörük obası Sığırlık Dağ Merası'nda yörüklük kültürü de yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra mahalle olarak Gebze'ye bağlanan tarihi köylerde tarım ve ziraatin yapıldığı yerler. Seralarda yılın her mevsiminde sebze yetiştiriliyor. Türkiye'de yaz-kış yörüklük hayatı Gebze Sığırlık Dağı Merasında devam ediyor. Gebzeli yörükler atalarından miras yörüklük geleneğini Sultan Orhan Gazi vakfı olan Sığırlık Merasında sürdürüp devletin koruma altına aldığı Kara Sığır ırkını yaşatıyor. Tarih boyunca ipek yolu kollarının birleşme noktası olan Gebze, bugün sanayi ve ticaret hayatını canlı tutuyor. Gebze, karayolu ve otoban yollar, hızlı tren ve Marmaray, sahilindeki limanları, Osman Gazi Köprüsü, feribotları, Sabiha Gökçen Havalimanı ile ekonominin ana merkezi konumunda. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yatırımcıların Gebze bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde kurduğu çok uluslu sanayi kuruluşları Gebze'de hızla gelişiyor. Makinadan kimyaya, otomobilden tekstile, dericilikten ağaç sanayisine, gıdadan plastiğe, bilgisayardan teknoloji sanayisine kadar üretim ve hizmet alanında, dünya piyasalarında rekabet edebiliyor. Gebze,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 Ulusal ve uluslararası firma, kurum ve kuruluşun merkezi konumunda. Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyüközün ifadesiyle Gebze, bilişimde öncü, tarih ve turizm kenti olarak marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Gebze Belediyesi sundu.